Kullanıcı ayarları nasıl düzenlenir? Kullanıcı ayarları penceresini görüntülemek için arama menüsünü kullanabileceğimiz gibi ekranımızın sağ üst köşesinde bulunan profil ikonuna tıklayarak kullanıcı ayarları penceresini görüntüleriz. Kullanıcı bilgileri alanında yer alan bilgiler pasif olarak gelecektir. İlgili bilgileri değiştirmek için kullanıcı listesi ekranını görüntüleriz. Değiştirmek istediğimiz kullanıcı kaydını seçerek değiştiririz. Seçenekler alanında bulunan işlemlerden şifre değiştir ile Mevcut şifremizi yazarak yeni belirlediğimiz şifreyi yazıp kaydederiz. Yazıcı ayarları seçeneği ile ön tanımlı kullanacağımız yazıcıları seçeriz. Karakter yazıcımızı, grafik yazıcımızı, barkod etiket yazıcımızı, bilgi fişi yazıcımızı, bilgi fişi tasarımımızı, grafik veya karakter olarak belirleyebiliriz. İlgili bilgilerimizi kaydederiz. Rapor ayarları ile tablo rapor parametrelerini düzenleyebiliriz. Raporlarda yer alacak satır ve sütun sayısını belirleriz. Tercih edilen yazıcıyı lazer veya nokta vuruşlu olarak seçebiliriz. Otomatik rapor alanından seçmiş olduğumuz liste raporlarının kaydedileceği dizini seçeriz. Eklemiş olduğumuz bilgileri kaydederiz. Program genelindeki font boyunu 4 ila 18 arasında değiştirebiliriz. Ana menü düzenini standart menü veya kurumsal menü olarak belirleyebiliriz. Mevcutta kullandığımız standart menüde stok cari fatura ayrı ayrı yer alırken kurumsal menüyü seçersek modüler sistemde ekranımızı görüntüleriz. Eğer terazi kullanıyor isek ilgili terazimizi seçeriz. Mesaj geldiğinde sesli ikaz uyarısı almak istiyorsak ilgili seçimi yaparız. Hata bildirme alanından sistemde hata oluşması durumunda Hata kaydı göndere tıklayarak sayfayı diye desteğe iletmiş oluruz. Vazgeçile pencereyi kapatarak diye kullanmaya devam edebiliriz.